Etiket barkod tasarımları nasıl yapılır, etiket nasıl basılır? Diyana sayfası üzerinde etiket barkod sayfasını görüntüleriz. Etiket barkod tasarımı yapabileceğimiz 5 ekran bulunmaktadır. Bunlar malzeme etiket, seri lot özellikleri, serbest etiket, cari kart etiket, rehber kart etiketlerdir. İlk olarak malzeme etiket barkod basımı sayfasını inceleyelim malzeme etiket barkod basımı sayfasında firmamız pasif olarak gelecektir. Böylece hazırlamış olduğumuz tasarım sadece ilgili firmamızda gözükecektir. Eğer sunucumuza tanımlı birden fazla firma bulunuyorsa ilgili firmadan giriş yaparak işlemlerimizi gerçekleştirmeliyiz. Şube alanında tasarımımızı kullanacağımız şubemizi seçebiliriz. Etiket tasarımı alanından F1 ile tasarım listesini görüntüleriz. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile bir etiket tasarımı oluştururuz. İlk olarak sayfa tasarım sekmesini görüntüleriz. Tasarım alanında bulunan durumdan tasarımımızın aktif mi pasif mi olacağını seçeriz. Yeni ekleyeceğimiz tasarımlarda bu alan aktif gelecektir. Eğer önceden hazırladığımız bir tasarımı kullanmayacaksak durumunu pasif olarak değiştirebiliriz. Tasarım adımızı yazarız. Yazıcı türü alanından yazıcı türümüze göre ilgili seçimi gerçekleştiririz. Sayfa alanından kağıt tipimizi seçeriz. Kağıt tipimize göre Kağıt genişlik ve kağıt yükseklik alanları gelecektir. Eğer kağıt tipi olarak özel ölçüleri seçersek, kağıt genişlik, kağıt yükseklik alanlarından kağıt ölçü bilgilerini milimetre cinsinden yazmamız gerekmektedir. Burada ve diğer ölçüm alanlarındaki milimetre cinsinden olmalıdır. Yapı alanından bir sayfada yer alacak satır ve sün etiket sayılarını belirleriz. Sayfa kenar payları alanında kağıt üzerinde etiketlerin hangi ölçüyle basılacağını belirleriz. Etiket iç kenar payları alanından etiket üzerinde tasarımın hangi ölçüyle basılacağını belirleriz. Düzenlemiş olduğumuz alan bilgilerinin ön izlemesini ekranımızın sol tarafında ön izleme alanından görüntüleriz. Daha sonra etiket tasarım sekmesine geliriz. Ortada tasarım alanımız bulunmaktadır. Panelin en sağında bulunan cetvel çizgileri alanında tasarımdaki cetvel boyuna dair ayarlamalar gerçekleştirebiliriz. Paneldeki diğer seçenekler ise yeni tasarım seçeneği ile yeni bir tasarım sayfası açabiliriz. Dosyadan aç seçeneği ile hazırlayıp kaydettiğimiz bir tasarımı yükleyebiliriz. Dosyaya kaydet seçeneği ile hazırlayıp kaydettiğimiz bir tasarımı yükleyebiliriz. Oklar seçeneği ile düzenlemelerimizi geri veya ileri alabiliriz. Sil seçeneği ile tasarımımızda eklediğimiz bir alanı silebiliriz. Alanlar seçeneği ile ekranımızın sol tarafındaki alanlar listesini kapatıp açabiliriz. Yazı nesnesi seçeneği ile rapor üzerinde tekst alanlar oluşturabiliriz. Resim ekle seçeneği ile tasarımımıza resim ekleyebiliriz. Barkod ekle seçeneği ile tasarımımıza barkod ekleyebiliriz. Formül ekle, yazı formülü ekle, tarih formülü ekle seçenekleri ile etiket tasarımımıza ilgili formül alanlarını ekleyebiliriz. Bar grafik ekle ve çizgi grafik ekle seçenekleri ile tasarımımıza grafik ekleyebiliriz. Düz çizgi seçeneği ile etiket tasarımımızdaki alanlarda çizgi oluşturabiliriz. Çerçeve seçeneği ile Tasarımımızda çerçeveler oluşturabiliriz. Ekranımızın sağ tarafında yer alan özellik listesini kapatıp açabiliriz. Diğer seçenekler ile tasarımımızda yapısal değişiklikler sağlayabiliriz. Rapor alanları listesinde bulunan bilgilerimizi sürükle bırak ile tasarım alanımıza ekleyebiliriz. Hazırlayacağımız etiket tasarımı stoklarımızla ilgili olacağı için rapor listesinden stok kart kodu ve stok açıklaması alanlarını ekleriz. Eklediğimiz bilgilerin etikette hangi alanlar olduğunu panelden Metin Ekle seçeneği ile ekleyeceğimiz alanlarda belirtebiliriz. Stock kart kodu için yazı alanının üzerine tıklayarak özellikler listesinden alan yazısını belirleyebiliriz. Tekrar yazı nesnesi seçeneği ile yazı alanı ekleyerek üzerine tıkladığımızda üzerine tıklayarak alan yazısından ilgili açıklamayı ekleyebiliriz. Eklediğimiz metin alanlarının üzerine tıkladığımızda ekranımızın sağ tarafında bulunan özellik listesinden düzenlemeler yapabiliriz. Metin alanları için yatay dikey yaslamalar gerçekleştirebiliriz. Sözcük kaydırma yapabiliriz. Dönme açısı belirleyerek metin alanımızda dönme gerçekleştirebiliriz. Yazı fontumuzu ve font boyumuzu buradan değiştirebiliriz. Font koyuluk seçeneği ile eklemiş olduğumuz alanı Kalın harflerle belirtebiliriz. Eğik font seçeneği ile eklediğimiz alanda eğik yazı sağlayabiliriz. Zemin rengi satırında bulunan 3 noktaya tıklayarak tercihimize göre zemin rengi belirleyebiliriz. Kalem rengi satırında bulunan 3 noktaya tıklayarak tercihimize göre kalem rengi belirleyebiliriz. Çerçeve çiz satırından Evet seçeneği ile alana çerçeve ekleyebiliriz. Aynı düzenlemeleri stok adı alanı içinde gerçekleştiririz. Etiket tasarımımızda fiyat bilgisini de ekleyelim. Bunun için rapor alanı listesinden fiyat 1 alanımızı sürükle bırak ile etiket tasarımımıza ekleriz. Fiyat 1 değeri için metin alanı ekleyerek fiyat 1 alanı için fiyat bilgisini ekleriz. Aynı düzenlemeleri fiyat bilgisi alanı içinde sağlarız. Oluşturduğumuz bilgileri bir çerçeve içerisine ekleyebiliriz. Etiket tasarımımıza resim eklemek için yukarıdaki panelden resim ekle seçeneğini kullanırız. Eklediğimiz resim alanın üzerine çift tıkladığımızda ilgili resmimizi seçerek ekleriz. Eklediğimiz resim için ekranınızın sağ tarafında yer alan özellik listesinden düzenlemeler gerçekleştirebiliriz. Etiket tasarımımıza son olarak barkod alanı eklemek için barkod ekle seçeneğine tıklayarak tasarımımız üzerinde barkod alanı oluştururuz. Barkod alanının üzerine tıkladığımızda özellikler listesinden alan seç satırında bulunan 3 noktaya tıklayarak alan seçimi penceresini görüntüleriz. Listeden barkod alanında yer almasını istediğimiz barkod bilgisini seçerek F2 tamam deriz. Tasarımımızı tamamlayınca aşağıdaki panelden kaydet seçeneği ile kaydederiz. Tasarım listesi ekranında aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile dilediğimiz kadar etiket tasarımı oluşturabiliriz. Hazırlamış olduğumuz tasarıma gelerek aşağıdaki panelden seçeriz. Etiket tasarım alanında hazırlamış olduğumuz tasarım yer almaktadır. Ekranınızın sağ tarafında hazırlamış olduğumuz etiket tasarımının ön izlemesini görüntüleriz. Bir sayfada 8 etiket olduğunu görüntülemekteyiz. Eğer ilk sayfada... Boş etiket sayısı belirtirsek, örneğin iki, sayfa önizlemesi alanında ilk iki etiketin basılmayacağını görüntüleriz. Bir sayfadaki etiket sayısı alanı pasiftir. Bu değer etiket tasarımındaki bilgilerden gelmektedir. Sıralama seçeneği ile stok kodu, stok açıklaması, fiş no, fiş tarihi olarak sıralama gerçekleştirebiliriz. Barkod alanından hangi stoklar için basacağımızı Barkod bilgisini ekleyerek barkod alanında etiket basımı yapacağımız stokların barkodlarını yazarak stoklar listesine ekleyebiliriz. Veya stok kodu alanına gelerek F1 ile stok malzeme listesi ekranını görüntüleyerek de bir stok seçebiliriz. Eğer toplu stok seçecek isek aşağıdaki panelden diğer toplu malzeme seç seçeneğini kullanırız. Liste ekranımızda klavyemizin boşluk tuşu ile Toplu seçim işlemini gerçekleştirebiliriz. Diğer alanında bulunan seçeneklerden de stok seçimi mümkündür. Örneğin toplu fatura seç seçeneği ile fatura listesini görüntüleriz. Böylece seçmiş olduğumuz faturadaki stoklar için etiket basımını gerçekleştirebiliriz. Stok seçim işlemini tamamlayınca aşağıdaki panelden ekran diyerek tasarımın ön izlemesini görüntüleriz. Eğer tasarım üzerinde değişiklik yapmak istersek aşağıdaki panelden tasarım seçeneği ile tasarım detayı ekranını görüntüleriz. Tasarımımızın üzerinde bir değişiklik sağlayarak kaydederiz. Yenilenmiş tasarımın ön izlemesini görüntüleriz. Aşağıdaki panelden yazdır seçeneği ile ön izlemesini görüntülediğimiz etiketleri yazdırabiliriz. Vazgeç seçeneği ile ön izlemeyi kapatırız. Tekrardan vazgeç seçeneği ile de sayfadan çıkış sağlarız. Seri özellikle özellikli etiket barkod basımı ekranını görüntüleriz. Etiket tasarımı alanından F1 ile tasarım listesi ekranını görüntüleriz. Aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile yeni bir tasarım ekleyebiliriz veya önceden hazırlamış olduğumuz tasarım varsa satırdan kaydı seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz. Sayfa tasarımı sekmesinden tasarımın durumunu belirleyebiliriz. Tasarım adı alanından tasarım adını düzenleyebiliriz yazıcı türü alanından yazıcı türümüze göre ilgili seçimi gerçekleştirebiliriz sayfa yapı sayfa kenar payları etiket iç kenar payları alanlarını düzenleyebiliriz daha sonra etiket tasarım sekmesini görüntüleriz panelde bulunan seçeneklerden ve rapor alanları listesinden düzenlemeleri sağlayabiliriz mevcuttaki tasarımımızda barkod logo Stok kart kodu, seri lot numarası, seri lot tarihi ve grup açıklaması bulunmaktadır. Tasarımı kaydederek sayfadan çıkış sağlarız. Tasarım listesi ekranından tasarımımızı satırdan işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Etiket tasarımı alanında seçmiş olduğumuz tasarımı görüntüleriz. Sayfa önizlemesi alanında ilk sayfada boş etiket sayısı belirtirsek önizleme alanından belirttiğimiz sayı kadar etiketin basılmayacağını görüntüleriz. Etiketler alanından numara satırına gelerek F1 ile seri lot listesi ekranını görüntüleriz. Listede seri numaralı stoklarımız bulunmaktadır. Seçme işlemini satırdan işaretleyerek aşağıdaki panelden seç seçeneği ile gerçekleştiririz. Veya liste ekranında toplu seçim yapmak için aşağıdaki panelden diğer toplu seri lot seç, seç seçeneğini kullanırız. Liste ekranımızdan klavyemizin boşluk tuşu ile işaretlemeler yaparak aşağıdaki panelden seçeriz. Aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile tasarımın önüzlemesini görüntüleriz. Önizlemede tasarımda değişiklik yapmak istersek aşağıdaki panelden tasarım diyerek tekrar tasarım detayı ekranını görüntüleriz. Etiket tasarımı sekmesine gelerek herhangi bir değişiklik sağlayarak kaydederiz. Yenilemiş olduğumuz tasarımın önizlemesini görüntüleriz. Aşağıdaki panelden yazdır seçeneği ile hazırlamış olduğumuz etiket tasarımını yazdırabiliriz. Vazgeç seçeneği ile sayfadan çıkış sağlarız. Serbest etiket barkod basımı ekranını görüntüleriz. Etiket tasarımı alanından F1 ile tasarım listesini görüntüleriz. Tasarım listesi ekranında aşağıdaki panelden Ekle seçeneği ile yeni bir tasarım ekleyebiliriz veya önceden hazırladığımız tasarımı seçerek değiştiririz. Sayfa tasarımı sekmesinden tasarımın durumunu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 Düzenlemiş olduğumuz tasarımı işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Basılacak etiket sayımızı belirleriz ve ekran diyerek tasarımımızı görüntüleriz. Serbest etiket barkod basımı alanında herhangi bir modülden bağlantı olmadan resim ve diğer alanları kullanarak tasarım oluşturabiliriz. Tasarımda değişikliği tasarım seçeneği ile sağlarız. Yazdır seçeneği ile hazırlamış olduğumuz tasarımı yazdırabiliriz. Vazgeç seçeneği ile sayfadan çıkış sağlarız. Cari kart etiket basma ekranını görüntüleriz etiket tasarımı alanına gelerek F1 ile tasarım listesi ekranını görüntüleriz tasarım listesi ekranında aşağıdaki panelden Ekle seçeneği ile yeni bir tasarım ekleyebiliriz veya önceden hazırlamış olduğumuz tasarımı seçerek aşağıdaki panelden değiştiririz sayfa tasarımı sekmesinden tasarımın durumunu belirleyebiliriz tasarım adı alanından Tasarım adında düzenleme yapabiliriz. Yazıcı türü alanından yazıcı türümüze göre ilgili seçimi gerçekleştirebiliriz. Sayfa, yapı, sayfa kenar payları, etiket iç kenar payları alanlarını düzenleyebiliriz. Daha sonra etiket tasarım sekmesini görüntüleriz. Sayfamızda rapor alanları listesi mevcuttur. Rapor listesinden sürükle bırak ile gerekli alanları ekleyerek üzerine tıkladığımızda ekranımızın sağ tarafında yer alan özellik listesinden değişiklikleri sağlayabiliriz. Aşağıdaki panelden tasarımımızı kaydederiz. Tasarım listesinden düzenlemiş olduğumuz tasarımı işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. İlk sayfada boş etiket sayısı belirtirsek belirttiğimiz sayı kadar etiket basımı yapılmamasını sağlarız. Yetkililer alanından ilk yetkiliyi getir veya her yetkili ayrı etiket olsun tercihlerini buradan sağlayabiliriz. Etiketler alanından cari kodu Satırına gelerek F1 ile cari kart listesi ekranını görüntüleriz. İlgili satırı işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Eğer toplu seçim yapacak isek aşağıdaki panelden diğer toplu cari kart seç seçeneğini kullanırız. Liste ekranımızda klavyemizin boşluk tuşu ile işaretlemeler yaparak aşağıdaki panelden seçeriz. Aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile tasarımımızın ön izlemesini görüntüleriz. Ön izlemede tasarımda değişiklik yapmak istersek aşağıdaki panelden tasarım seçeneğini kullanırız. Yazdır seçeneği ile hazırlamış olduğumuz tasarımı yazdırabiliriz. Vazgeç seçeneği ile sayfadan çıkış sağlarız. Rehber kart etiket basımı ekranını görüntüleriz. Etiket tasarımı alanına gelerek F1 ile tasarım listesi ekranını görüntüleriz. Tasarım listesi ekranını aşağıdaki panelden ekle seçeneği ile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 Sayfamızda rapor alanları listesi mevcuttur. Rapor listesinden sürükle bırak ile gerekli alanları ekleyerek üzerine tıkladığımızda ekranımızın sağ tarafındaki özellik listesinden değişiklikleri sağlayabiliriz. Tasarımımızı kaydet ile sayfadan çıkış sağlarız. Düzenlemiş olduğumuz tasarımı işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. İlk sayfada boş etiket sayısı belirtirsek belirttiğimiz sayı kadar etiket basılmayacağını sayfa ön izlemesi alanından görüntüleyebiliriz rehber kart kodu satırına gelerek F1 ile rehber kart listesini görüntüleriz. Eklemek istediğimiz satırı işaretleyerek aşağıdaki panelden seçeriz. Eğer toplu seçim yapacak isek diğer toplu rehber kart set seçeneğini kullanırız. Liste ekranımızda klavyemizin boşluk tuşu ile işaretlemeler yaparak aşağıdaki panelden seçeriz. Aşağıdaki panelden ekran seçeneği ile tasarımın önizlemesini görüntüleriz. Önizlemede Tasarım alanında değişiklik yapmak istersek aşağıdaki panelden tasarım seçeneği ile etiket tasarımı sekmesini görüntüleriz. İlgili değişiklikleri gerçekleştirdikten sonra kaydet ile düzenlemelerimizi kaydederiz. Yazdır seçeneği ile hazırlamış olduğunuz etiket tasarımını yazdırabiliriz. Vazgeç ile sayfadan çıkış sağlarız.